Tarık Haber Türkiye'nin taze zaman haber küne karşınızdayız. Ben haber izleme karşımızda tarikahaber.com ana haber bülteni başlıyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatli bu ekranlarda günün çıkan gelişmeleri Searchum haber açacağız efendim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızı şöyle bir tanecek olursak. Sossearch tarika haber, Pinterest tarika haber, Ok tarika haber, TikTok tarika haber, TV Facebook tarika haber, LinkedIn tarika haber, Yay tarika haber, Tumblr tarika haber, Instagram tarika haber. Twitter, Tarık Haberleri Eğitim, Granatay, Birçok, Sür Youtube, Tarık Haber TV, ve Ömer, Tarık Yılmaz yaptığıyla yayınlarız. Ya sosyal medya kanallarımızı tanıcak olursak değerli dostlar, Twitter'da canlı yayın yapıyoruz değerli izleyenler. Twitter'dan bizleri takip edebiliriz. Derdoz Ford Yaroz Fosyal Medya kanallarınıza tanıtacak olursak. Bir kolay kolay yayındayız değerli dostlar. Pikolay bir kolay kanalımız Tarık Haberliyle bizi Karış Jana biriphalbı kapıyı müzeye çekelim. Eee yani ee, trapto açıyoruz. İstanbul efem İstanbul'da kötü haber geldi. %25 zam geldi. Son dakika haberine göre İstanbul'da yaşayan herkes ilgilendiriyor. İstanbul'da suya %25 zam geldi. Son dakika haberine göre tüm İstanbul'lar yakına ilgilendiren su zamlıyabili. Küçük bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde eski su fiyatlarına %25 zam yapılması kararı onaylandı. Böylece İstanbul'da suya %25 zam geldi. Peki İstanbul'da konut ve işyerler için su fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika İstanbul'da suya zam haberinin detayları. Finans, finans, ekonomi. Son dakika İstanbul'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor. İstanbul'da suya %25 zam geldi. Son dakika İstanbul'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor. İstanbul'da suya yüzde 25 zam geldi. Son dakika haberi, tüm İstanbulluları yakından ilgilendiren su zamı ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde su fiyatlarına yüzde 25 zam yapılması kararı onaylandı. Böylece İstanbul'da suya yüzde 25 zam geldi. Peki, İstanbul'da konut ve iş yerleri için su fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika İstanbul'da suya zam haberinin tüm detayları. Son dakika haberi, İstanbulluların merak ettiği suya yapılacak zam ile ilgili karar belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 5. oturdu. 1. Başkan Vekili Zeynal Abid'in okul başkanlığında Saraçhanedeki belediye binasında gerçekleştirildi. Mecliste yapılan eski olan genel kurulunda, eski genel müdürlüğünün su ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri gündeme geldi. Peki İstanbul'da suya ne kadar zam yapıldı? İşte son dakika İstanbul su zamlığı ile ilgili tüm gelişmeler. İstanbul'da su ne kadar oldu? İSKİ'nin teklifinde konut birinci kademede konut başına 15 metrekete kadar 11,69 liranın %45 artışla 16,95 lira, İSKİ'nin birinci kademede 31,44 liranın %25 artışla 39,30 lira olması önerildi. İSKİ Yılın ikinci altı ayı içinde yüzde 35 zam telifinde bulundu. Ak Parti bir meclis üyesi ve tarikte komisyonu başkanı İdaiet Erdoğan, söz alarak iskini teklifini devizi etti. İdaiet Erdoğan, grup birinci kademede konut başına 15 metre kadar 11.69 lira'nın yüzde 25 artışla 14,61 lira olmasını teklif etti. Erdoğan yerleri için de 31,44 liranın %25 artışla 39,30 lira olmasını önerdi. Bu haliyle sunulan teklif, mecliste oy birliğiyle kabul edildi. İstanbul'da suya %25 zam geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Kasım ayı toplantısında iskinin su fiyatlarına %45 oranında zam teklifi rehber edilerek, AK Parti grubunun %1 zam teklifinin kabul edilmesiyle suya %25 oranında zam geldi. LDA, akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sözleşmeli personeli heyecanlandıran gelişme. Her bir için güç çalışan. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz Zam gelmişti. <gülüyor> Bu gece yeniden değişecek. Durmak bilmiyor değerli izleyenler. Son dakika haberine göre akaryakıt fiyatları bir daha ke bir kez daha değişiyor. 3 indirimin ardından zam gelmişti. Benzin indirim geliyor. 24 Kasım benzin ve motorun fiyatları haberimizde. Son dakika haberi göre dünya piyasaları her gün değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken araç sahipleri benzin ve motorun fiyatlarını merak ediyor. Brent petrol fiyatlarının ardından benzin ve motorun fiyatları bir kez daha değişiyor. Son bir haftada benzine 3 indirim 1 zam gelmişti. Son bilgire göre benzin fiyatları yine değişiyor. 24 Kasım benzin motorun fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul Ankara ve İzmir'deki akaryakıt fiyatları. İnans. Finans. Ekonomi. Son dakika akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. 3 indirimin ardından zam gelmişti. Benzine indirim geliyor. 24 Kasım benzin ve motorun fiyatları. Son dakika akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor. 3 indirimin ardından zam gelmişti. Benzine indirim geliyor. 24 Kasım benzin ve motorun fiyatları. Son dakika, dünya piyasaları her gün değişkenlik gösteren akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken araç sahipleri de benzin ve motorun fiyatlarını merak ediyor. Rent petrol fiyatlarının ardından benzin ve motorin fiyatları bir kez daha değişiyor. Son bir haftada benzine 3 indirim bir zam gelmişti. Son bilgilere göre benzin fiyatları yine değişiyor. 24 Kasım benzin, motorun fiyatları ne kadar oldu? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki akaryakıt fiyatları. Son dakika benzin haberi, 24 Kasım'da değişen benzin ve motorun fiyatları 25 Kasım'da bir kez daha değişecek. Araç sahipleri Hı. bu sabah istasyonlarda zamla karşılaşmışlardı. Benzin'e göre benzin'in kısmını çekilerek Geçtiğimiz hafta benzin'e Sevindirici haberlerin ardından araç sahipleri bugün de zam haberiyle uyanmıştır. Son dakika, benzine indirim geliyor. Değer alan habere göre, bu gece yarısından itibaren benzine 47 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Motorin fiyatlarından ise herhangi bir değişkenlik beklenmiyor. Güncel benzin ve akaryakıt fiyatları ne kadar? Bu sabah içerli olan zamın ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 62 kuruşa, Ankara'da 20 lira 79 kuruşa, İzmir'de 20 lira 80 kuruşa yükselmişti. İndirimin ardından motorunun litresi İstanbul'da 23 lira 89 kuruşa, Ankara'da 24 lira 3 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 6 kuruşa çıkmıştı. 25 Kasım'dan itibaren yukarıdaki fiyatlar üzerinden benzine 47 kuruş daha indirim gelmesi bekleniyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sözleşmeli personeli heyecanlandıran gelişme. Benzin ve motorun fiyatları bir kez daha değişiyor. Az. Ana haber ürterimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir biz bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Kabine, <gülüyor> kabinenin gündemi belli oldu. Tüm gözler kritik toplantıya çevirdi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre top kabine toplantısının gündemi belli oldu. Kamuda kadro bekleyen sözleşme personeliler gözünü pazartesi gününe çevirdi. Son dakika haberi göre sözleşmeli personelerin meraklı bekleyişi sürüyor. Konuyla ilgili çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı velat Bilgin, kamuda sözleşmeli personel düzenlemesinin pazartesi günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının gündeminde olacağını söyledi. Finans, finans, ekonomi. Son dakika kritik kabine toplantısının gündemi belli oldu. Kamuda kadro bekleyen sözleşmeli personeller gözünü pazartesi gününe çevirdi. Son dakika, kritik kabine toplantısının gündemi belli oldu. Kamuda kadro bekleyen sözleşmeli personeller gözünü pazartesi gününe çevirdi. Son dakika haberi. Sözleşmeli personellerin meraklı bekleyişi sürüyor. Konuyla ilgili çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,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 Bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunda sözleşmeli personelin kadroya geçiş çalışmasının bu ay tamamlanacağını söylemişti. Bilgin, sözleşmeli memurları bu ayın içerisinde kadrolu hale getireceğiz. Çalışmayı tamamladık şeklinde konuşmuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yeniden delir, delirdi delir de değerli izleyenler. Ronaldo'yu çıldırtan olay yaşandı. Değerli izleyenler, Osman Bacurini'nin gol sevinci, Christian Ronaldo'yu gerek kulübesine çıldırdı. Portekiz Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Gana'yı 3-2 ilk skorla mağlup etti. Portekiz'in ilk golünü atan Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Gana'nın başta ikinci golü atan Osman Bukari'nin gol sevinci sosyal medyaya paylaşım rekorları kırdı. Ronaldo ile sözleşeşen söz, öz, gol sevincini yapan Osman Bukari'nin o anları Ronaldo'yu yedek kulübesinde kızdırdı. Spor. Spor. 2022 Dünya Kupası. Osman Bukari'nin gol sevinci diristahanı Ronaldo'yu yedek kulübesinde çıldırttı. Osman Bukari'nin gol sevinci diristahanı Ronaldo'yu yedek kulübesinde çıldırttı. Orte Ortakil... Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta Gana'yı 3-2 skorla mağlup etti. Portekiz'in ilk golünü atan Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti. Gananın maçtaki ikinci golünü atan Osman Bukari'nin gol sevinci sosyal medyada payşım rekorları kırdı. Ronaldo ile özdeşleşen gol sevincini yapan Osman Bukari'nin o anları Ronaldo'nun yedek kulübesinde kızdırdı. Osman Bukari 2022 Katar Dünya Kupası L grubu karşılaşmasında Portekiz, Gana ile karşı karşıya geldi. Portekiz, karşılaşmadan 3-2 lig ayrıldı. Ronaldo'nun gol attığı maçta Gana'lı Osman Bukari'nin gol sevinci sosyal medyada gündem oldu. Ronaldo'ya bakarak gol sevinci yaptı. Maçta son anlara girilirken Gana'lı Osman Bukari skoru 3-2'ye getirdi. Gol sevincini ise Ronaldo ile özdeşleşmiş olan Sion hareketiyle kutladı. Bu sevinci yaparken Ronaldo'ya dönüp sevinmesi Portekizli Yıldız'ın yedek kulübesinde sinirlendirdi. İlginizi çekebilir. Maç öncesi Ronaldo'nun halleri gündeme oturdu. Önce en önde çıktı sonra da ağladı. O bir uçak değil Ronaldo. Maçın önüne geçen an. Dünya kupasında bir karik olan. Ana haber ülkelerimiz devam ediyor değerli dostlar. Yakışık bir saattir bu ikramlardayız ve diğer haberimize geçiyor. Milyonlar bunu bekliyor kısa zamanda diyerek duyurdu. EYT ile ilgili son, son açıklama geldi değerli izleyenler. Son dakika haberi bile AK Parti'den EYT açıklaması geldi. Merakla bekleyen gelişmeyi Ömer Çelik duyurdu kısa zamanda dedi. Son dakika haberi AKP Sözcüsü Ömer Çelik Parti'nin MK MKYK gündemine ilişki açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Pençe Kılıç Harekatı'nda değinen Çelik bizi tehdit eden terör örgütü gördüğümüz zaman vururuz bertaraf ederiz şeklinde konuştu. Ötay antaç Çelik et düzenlemesiyle ilgili de açıklamalar yaptı. Haber, haber. Politika. Son dakika. Ak Partiden evrime açıklaması. Merakla beklenen gelişmeyi Ömer Çelik duyurdu kısa zamanda. Son dakika. Ak Partiden evrime açıklaması. Merakla beklenen gelişmeyi Ömer Çelik duyurdu kısa zamanda. Son dakika haberi. Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, partisinin mekâniği merkeviyeti gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Pençe Kılıç Harekatı'na da diyen Çelik, bizi tehdit eden terör örgütü gördüğümüz zaman vururuz, bertaraf ederiz şeklinde konuştu. Öte yandan Çelik EYT düzenlemesiyle ilgili de açıklamalar yaptı. Son dakika, AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MKYT gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Konuşmasında Pençe Kılıç Harekatı ve terör örgütleriyle mücadele konusunda dikkat çeken ifadeler kullanan Çelik, Seçim takvimi ve herkesin merakla beklediği devlete düzenlemesi konusunda da önemli açıklamalar yaptı. Cenin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Düzce depreminde ilk andan itibaren devletimiz orada oldu, eksik yok. Resmi makamlar dışında manipülatif haberlere bakılmamasını istirham ediyoruz. Diyarbakır anneleri. Diyarbakır annelerimizin evlat böbreği devam ediyor." En ufak bir olayda çok yüksek sesle konuşan insan hakları örgütlerinin bu konuya ilgi göstermemesini not ettik. Müthiş bir çifte standart var. Neyi gidilmediğini de hepimiz biliyoruz. Biz Diyarbakır annelerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. İstiklal Caddesindeki Hain Saldırı İstiklal Caddesindeki Hain Saldırı sonrasında emniyet güçlerimizin etkili çalışmalar yaparak hainin ve bağlantılarını açığa çıkardığını gördük. Türkiye'nin güven ülkesi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştuk. Dünyanın bir gerçeği bu. Ne yapılırsa yapılsın terör eylemleri bazen engellenemiyor. İstiklal Caddesi'nde beni en çok etkileyen esnafımızın birayeti ve bunu bütün Türkiye sahiplendi. Aynı zamanda orada Adana'dan, Kars'tan pek çok ilimizden oraya gelmiş vatandaşlarımızı gördüm. Bir kısmı ülkemizi teröre teslim etmeyeceğiz duygusuyla oraya gelmişti. Herkes müsterib olsun, bu teröre hiçbir zaman vermeyeceğiz duygusunu net bir şekilde yansıtıyorlardı. Bu duruş için bütün vatandaşlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye hukuka bağlı olarak bu mücadeleyi yürütüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri sivillerin hayatı korunması konusunda dünyada en hassas orduların başında gelir. DH saldırısı olduğu zaman cevap verdiğimizde orantısızlıktan bahsetmeyenler, PKK terörüne karşı cevap verdiğimizde neden orantısızlıktan bahsediyor? Tabii ki bunun hukuk kuralları, ilkeleri ve krensikleri var. Türkiye, uluslararası hukuka saygılı bir ülke olarak tabii ki hukuka bağlı olarak bu mücadeleyi yürütüyor. Son yaşananlar Türkiye'nin terörle mücadelesinin ne kadar haklı, ne kadar gerekli ve ne kadar meşru olduğunu göstermiştir. Dalıl Anlaşması'nın uzatılması Dalıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden uzatılması, Sayın Cumhurbaşkanımızın gayretleri sayesinde oldu. Türkiye, barışın teminatıdır. Herhangi bir yerde bir sorun çıktığında çözüm üretilecekse orada kurulması gereken masa Türkiye masasıdır. Yusufeli Barajı. Yusufeli Barajının üretim kapasitesinin 2,5 milyon komutun enerji ihtiyacını karşılayacak düzeyde olmasının vazgeçilmez bir şey. Türkiye'nin en yüksek, dünyanın beşinci en yüksek barajı. Türkiye'nin yüzyılının bu büyük eserlerini açmaya devam ediyoruz. Buna ilgi gösteren vatandaşlarımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik süreci Görüşmelerde yapılan açıklamaların durumun pozitif bir yöne evrildiğini görüyoruz. Ancak atılan adımların yasalar düzeyinde garanti altına almasını bekliyoruz. Şunu müttefiklerimizin iyi anlaması gerekiyor. Sizin egemenliğiniz altında terör örgütleri bu şekilde faaliyetler yapabiliyorsa bu büyük bir güvenlik zaafıdır. Buna göz yumuluyorsa bu zaten ikiyüzlülüktür. İsveç da Finlandiya'nın başkonsolosluklarına DH sembollerini yansıtan biri olsa ki biz buna asla izin vermeyiz bu onlar için ne ifade ederdi? Bizi tehdit eden terör örgütü gördüğümüz zaman vururuz, bertaraf ederiz. Bunların sınırlarımızı tehdit etmesini asla göz yumamayız. Biz PKK'ya DH'la mücadele için destek veriyoruz sözü dünyanın en büyük yalanıdır. Burada hem dost ülkelerden hem müttefik ülkelerden beklentimiz şudur. Türkiye'nin egemenlik haklarına saygı duymaları gerekir. Türkiye kendi perspektifi açısından bunu yeterli bulduğu zaman bu ülkelerin NATO üyeliğine evet deme noktasına gelecektir. Bunu da arzu ediyoruz. Keşke dediğimiz şekilde terörle mücadele açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin aleyhine yönelik faaliyetlerin engellenmesi açısından yeterli bulacağımız düzenlemeler olsa. Biz zaten NATO'nun genişlemesini destekliyoruz. Bunu anlamlı buluyoruz. 12 Baro'nun Harekat Açıklaması Barolar Hukuk Kurumları Hukukun üstünlüğüne, anayasal düzenin korunmasına yönelik hassasiyet beklersiniz. Türkiye'de 10 yıllardır bunları tehdit eden en büyük unsurların başında PKK terör örgütü geliyor. Sıkmın yaptığı askeri operasyonlara savaş politikası diyorlar. Bu aslında hukuksuzluktur. En hassas olması gerekenler hukuk organizasyonlarıdır. Barolar Türkiye Cumhuriyeti'ne söylediklerinin onda birini PKK'ya söyleyemiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun 3 Aralık Açıklaması Siyasetin vizyon düzeyinde yarışması toplumumuza karşı ödevimizdir. İsteriz ki işeffaf vizyonlar ortaya koyan bir yarış olsun. Ama bizim karşı karşıya olduğumuz tablo, biz eser siyaseti yapıyoruz, onlar bunu engellemeye çalışıyorlar. Bunu birçok noktada görüyoruz. Libya Politikası Suriye'deki menfaatlerimizin korunması çok. Keşke bunları yapmasalar ve bir vizyonla rekabet etsek. Karşımıza bir vizyon çıkarsa o vizyon temelinde rekabet etmek için sabırsızlanırız. Biz kendimize güveniyoruz. İnşallah bir zihni sinir projesiyle karşılaşmayız. Yunan bakanların Mısır temasları. Bunlardan hiç bir sonuç alamayacaklar. Bu bir devletin dış politikası değil, bir çadır politikası. Biz Avrupa'daki muhataplarımızla görüştüğümüzde herkes biliyor ki bunlar Avrupa'nın şımarık çocuğu. Yunanistan'a şunu söylemek isterim. Onların zor zamanlarında, ekonomik kriz, doğal afetler yaşadılar. Türkiye istismar etmedi. Şimdi Türkiye aleyhine yaptıkları faaliyetlerin hepsini not ediyoruz. Tabii ki bunlardan hiçbir sonuç alamayacaklar. Seçim takvimi değişecek mi? Biz öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSVM'ye çalışma yapıyor, kamuoyuna duyurulur. Seçim takviminin değişmesiyle ilgili bir çalışmamız yok. Seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez. EVT düzenlemesi EVT meselesiyle ilgili çalışma tamamlanmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok kısa zamanda son hali sunulacak. Son aşamayı geçtikten sonra meclis takvimiyle ilgili bilgi verebilirim. Acil gündemlerden bir tanesi, Hemen hemen tamamlanmak üzere. Bugünkü sunup, bölgesel ve küresel gelişmelerin değerlendirilmesi ve terörle mücadele gündemimizdi. Sözleşmeli personeli heyecanlandıran gelişme. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazya Başbakanı Enver İbrahim ile telefonda görüştü. Haber dökterimiz <gülüyor> devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyor. yapabilen tek oyuncu değerli izleyenler Cristiano Ronaldo tarihe geçti. <gülüyor> Cristiano Ronaldo kırılması zor bir rekoru imza attı. Attı golün ardından dünya gündemini oturdu değerli izleyenler. Portekiz ile Gana'nın karşı karşıya geldi maçta. Mücadelenin ilk golünü atan Cristiano Ronaldo 5 Dünya Kupası'nda gol yapan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Kırılması çok zor bir rekora sahip olan Portekiz Yıldız Attığı penaltı golünün ardından büyük sevinç yaşadı. Ronaldo'nun ağlara gönderdiği toptan sonra sosyal medya platformu Twitter'da 12 dakika içinde 1 milyona fazla tweet atıldı. Spor. Spor. 2022 Dünya Kupası. Cristiano Ronaldo kırılması zor bir rekoru imza attı. Attığı golün ardından dünya gündemini oturdu. Cristiano Ronaldo kırılması zor bir rekoru imza attı attığı golün ardından dünya gündemine oturdu. Portekiz ile Ghana'nın karşı karşıya geldiği maçta mücadelenin ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti. Kırılması çok zor bir rekorun sahibi olan Portekizli Yıldız, attığı penaltı golünün ardından büyük sevinç yaşadı. Ronaldo'nun ağlara gönderdiği toptan sonra sosyal medya platformu Twitter'da 12 dakika içinde 1 milyondan fazla tweet atıldı. Portekiz Gana maçına Ronaldo damgasını vurdu. Kısa süre içinde Manchester United ile karşılıklı olarak sözleşmesini feshleden yıldız oyuncu dünya tarihine geçti. Attığı gol sonrası kırılması zor bir rekorun sahibi olan Ronaldo, sosyal medyada da gündemi oturdu. Penaltıdan attı. Bunu yapabilen hiç kimse yok. Takımını maçta 1-0 öne geçiren Cristiano Ronaldo, 5 Dünya Kupası'nda da gol atan ilk oyuncu oldu. 5. Dünya Kupası'na katılarak büyük bir başarı örneği gösteren Ronaldo, bu turnuva fileleri havalandırarak tarihe geçti. İlginizi çekebilir. Maç öncesi Ronaldo'nun halleri gündeme oturdu. Önce en önde çıktı sonra da ağladı. O bir uçak değil, Ronaldo. Maçın önüne geçen an. Dünya Kupası'nda bir garip olay. Maç sonunda bir rekor daha. Portekiz Gana maçında maçın oyuncusu seçilen Julistiano Ronaldo, Dünya Kupası tarihinde en çok maçın oyuncusu seçilen futbolcu oldu. 7. Sosyal medya Ronaldo'yu konuşuyor. Ronaldo'nun attığı bu golün ardından sosyal medya platformu Twitter'da kısa süre içinde 1 milyondan fazla Ronaldo teyeti atıldı. Instagram'da da dünyanın en çok takip edilen insanı konumunda bulunan Ronaldo, Dünya Kupası'nda ününe ün kattı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Osman Bukari'nin gol sevinci cristiyatları, Haber süpürtenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir. Bu ekranlardayız değerli dostlar. Ve diğer haberimize geçiyoruz. Takım değil yıldızlar kalması işte 11'ler değerli izleyenler e, Brezilya Sırbistan ağlayacak, maç saat 10'da başlayacak değerli izleyenler yani 22'de Türkiye saatiyle, maç Sikusakli Iconiak stadyumda oynanacak maçı Alessia Fakan yönetecek değerli izleyenler İlk 11'lere bakacak olursak Brezilya'da kaliteli son Bickers, e, Diego Silva, Aleksandro, Danilo Luiz Markeonsuz, Neymar, Corlos, Comisero, Rantian, Halukas, Propervi, Wilmich, Junior, İçeristiyon, Gereklerde, Karede Beberton, Ederson, Daniel Alves, Alex Telles, Eter, Milkao, Vileşon, Bremur, Everton, Pio, Fred, Rabinho, Bruno, Gomeroz, Antony, Gabriel, Jesus, Petro, Redroco, Gabriel, Martanine yer alıyor. Sırbistan'da ise ikon birde, Karide, Vanja, Minkovi, Savic, Milos Veljkovic, Nikola Milankovic, Sanchojo Portalovic, Mevanja Koljoic, Filip e, Milanovic, Aleksandar Jokovic, Sergej Minkovic, Zavik Susadokic, Stusan Tattik, Aleksandar Mirtovic yer alıyor. Yeleklerde karide, Marko Dimitrovic, Petro Rajkovic, Stefan Mitrovic, Stefan Bahic, Prek Sanjo Erkoic, Darko Lazovic, Filip Dizovic. Filip, Kostic, Marko Urkic, Melambo, Maskovic, Uros, Rakic, Ivan, Irik, Emenja, Rotovic, Luka, Zovic ve Dusan, Veledhovic yer alıyor. Hoş değerli izleyenler Twitter kanalı Twitter adresimizden canlı anlatımlarla takip edebilirsiniz. 25 dakikada 5 gol oldu Cristiano Ronaldo. Değerli izleyenler golün ismi son dakika haberine göre... İkinci bambaşka bir maç yaşandı. Cristiano Ronaldo attı. Portekiz Dünya Kupası'nda 3 puanla başladı. F.A.C'nin eski futbolcusu André Ayev engel olamadı değerli izleyenler. Son dakika haberi ve FIFA Dünya Kupası H grubu ilk hafta maçı Portekiz ile Ghana karşı karşıya geldi. Turmuma'daki performansı en çok merak edilen takımlar arasında yer alan Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'e sahaya çıktı ve bir gol alttaydı. Büyük ilk görevli karşılaşma 3-2 Portekiz üstünlüğüyle sonuçlandı. Galan'ın golünü ise eski futbolcusu André Aya kaydetti. İşte detaylar. Spor. Spor. 2022 Dünya Kupası. Son dakika, ikinci yarıda bambaşka bir maç. Cristiano Ronaldo attı, Portekiz Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu André Aya engel olamadı. Son dakika, ikinci yarıda bambaşka bir maç. Cristiano Ronaldo attı, Portekiz Dünya Kupası'na 3 puanla başladı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andrea'ya engel olamadı. Son dakika haberleri, FIFA Dünya Kupası L grubu ilk hafta maçında Portekiz ile Gana karşı karşıya geldi. Turnuva'daki performansı en çok merak edilen takımlar arasında yer alan Portekiz'de Cristiano Ronaldo'nun ilk 11'de sahaya çıktı ve bir gol kaydetti. Büyük ilgi gören karşılaşma 3-2 lig Portekiz üstünlüğü ile sonuçlandı. Gana'nın golünü ise Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Aya kaydetti. İşte maçtan detaylar. Son dakika haberleri, FIFA Dünya Kupası'nda heyecan son sürat devam ediyor. FG grubunun ilk hafta maçında Portekiz ile Gana kozlarını paylaştı. Tüm dünyanın büyük ilgiyle takip ettiği karşılaşmanın ilk yarısı sakin geçse de ikinci yarıda tam tersi tablo çizildi ve goller üst üste geldi. Birçok pozisyonun yaşandığı maçta kazanan taraf Portekiz oldu. Stadyum 974'te oynanan müsabaka Portekiz'in 3-2 üstünlüğü ile sonuçlandı. Portekiz'e galibiyeti getiren golleri 65. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo, 78. dakikada João Felix ve 80. dakikada Rafael Leao kaydetti. Gana'nın sayıları ise 73. dakikada Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Andre Aye ve 88. dakikada Osman Dukari'den geldi. Bu sonucun ardından turnuvaya 3 puanla başlayan Portekiz, grupta liderlik koltuğuna oturdu. Puansız bir başlangıç yapan Gana ise son sırada yer aldı. Portekiz, 28 Kasım Pazartesi günü Uruguay ile karşı karşıya gelecek. Gana ise aynı gün Güney Kore ile karşılaşacak. İlginizi çekebilir. Maç öncesi Ronaldo'nun halleri gündeme oturdu. Önce en önde çıktı sonra da ağladı. Dünya Kupası'nda bir garip olay. Osman Bukari'nin gol sevinci Cristiano Ronaldo'yu yedek kulübesinde çıldırttı. Dünya Kupası'nda bir ilim. Maçın ilk yarısı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı. Bana, 2022 Dünya Kupası'nda bir maçın ilk yarısında rakip ceza sahasında topla buluşamayan ilk takım oldu. Penaltıyı aldı, golünü attı, Seylu. Portekiz'in kaptanı Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın 62. dakikasında ceza sahası içerisinde topla buluştu. Yıldız futbolcu, girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Ronaldo, sert ve düzgün bir vuruş yaparak 65. dakikada sol köşeden meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. Dünyaca ünlü futbolcu, golün ardından klasikleşen sevinci Edo Uyu yaptı. Aye, Ghana'yı unutlandırdı. Ronaldo'nun golünden yedi dakika sonra sol kanattan gelişen Gana atağında ceza sahası içine çevrilen topu Andrea'ya tamamladı ve takımına bir birlik eşitliği getirdi. Goller peş peşe, Joao Felix. Gana'nın beraberlik sevinci kısa sürdü. Karşılaşmanın 78. dakikasında savunma arkasına sarkan Joao Felix, bir anda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Soğukkanlılığını koruyan Yıldız isim, yaptığı şık vuruşla Portekiz'i bir kez daha öne geçirdi. Leao, skoru bir anda 3-1 yaptı. Maçın 80. dakikasında gelişen Portekiz kontratağında Gana savunması yerini alamamışken arkaya sarkan Rafael Leao, topta buluştuğu anda tek vuruşla takımını 3-1 üstünlüğe taşıdı. Gana, rehaveti affetmedi. Ronaldo sevinci. Gana, savunmadan uzaklaştırılan topun ardından bir anda pozisyon buldu. Cancelo'nun büyük hatası sonrasında içeriye yapılan ortayı Osman Bukhari kafa vuruşuyla bitirdi ve skoru 3-2'ye getirdi. Bukhari, golün ardından Ronaldo ile özdeşleşen suyu yaptı. Ronaldo tarih yazdı. Karşılaşmada bir kez ağları sarsan Portekiz milli takımının kaptanı Cristiano Ronaldo, 2006-2010-2014, 2018 ve 2020 Dünya Kupası'nda gol kaydederek 5 farklı Dünya Kupası turnuvasında gol atan ilk oyuncu oldum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberlere geçiyoruz. Ali memur açıklaması geldi değerli izleyenler 3 yıl dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan memur açıklaması geldi 3 yıla kadar eğitim dedi. Yani İşleri Başkanı Ali Erbaş, İmam Hatip Liselerinden, Ön Sanstan, İlahiyat Fakültesinden mezun olanları önce devletin yapmış olduğu KPSS sınavı ile sonra bizim yapmış olduğumuz mülakatla alıyor ve memur yapıyorduk. Şimdi artık öyle olmayacak. Meslek öncesi önce akademide eğitime alacağız. 6 aydan başlayan ve 3 yıla kadar devam eden eğitimler bu eğitim bittikten sonra memur olarak atanmaya başlanacak ifadelerini kullandı. Haber. Haber. Güncel. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Memur Açıklaması 3 yıla kadar eğitim. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Memur Açıklaması 3 yıla kadar eğitim. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, imam hatip liselerinden, ön lisanstan, ilahiyat fakültelerinden mezun olanları önce devletin yapmış olduğu KPSS sınavıyla, sonra bizim yapmış olduğumuz mülakatla alıyor ve memur yapıyordu. Şimdi artık öyle olmayacak. Meslek öncesi önce akademide eğitimi alacağız. 6 aydan başlayan ve 3 yıla kadar devam eden eğitimler bu eğitim bittikten sonra memur olarak atanmaya başlanacak ifadelerini kullandı. Eski Diyanet İşleri Başkanı Doktor Tayyar Altıkulaç'a, İstanbul Üniversitesi tarafından İstanbul Üniversitesi İslam Araştırmaları Fahri Doktora unvanı verildi. İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Doktora Salonu'nda gerçekleşen törene Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la katıldı. Başkan Erbaş, Tayyar Altıkulaç'ın Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde açılan Haseki eğitim merkezlerinde yetiştiğini söyledi. Başkan Erbaş, 46 ciltlik İslam ansiklopedisinin oluşturulmasında altı kulaçın büyük emeğinin olduğunu belirterek, sadece ulumi İslami ile mensupları, hocaları değil, sosyal bilimlerin belki fen bilimlerinin her alanında çalışan, ülkemizin yetiştirdiği mümtaz ilim adamlarının katkısı olmuştur. Biz İslam ansiklopedisi sayesinde nice hocalar tanıdık. Bu da çok önemli bir kazanımdır. İslam dünyasının en önemli eserlerinden birisi. Onun üzerine bugün bizler ne koyabiliriz, onun gayreti içerisindeyiz elhamdülillah dedi. 3 yıla kadar devam eden eğitim. Diyanet Akademisi'nin amacından da bahseden Başkan Erbaş, İmam Hatip Liselerinden, ön lisanstan, ilahiyat Fakültelerinden mezun olanları önce devletin yapmış olduğu KPSS sınavı ile sonra bizim yapmış olduğumuz mülakatla alıyor ve memur yapıyordu. Şimdi artık öyle olmayacak, meslek öncesi önce akademide eğitimi alacağız. 6 aydan başlayan ve 3 yıla kadar devam eden eğitimler. Bu eğitim bittikten sonra memur olarak atanmaya başlanacak diye konuştu. Başkan Erbaş, İslam medeniyetinde dini ilim, dünyevi ilim ayrımı olmadığına dikkat çekerek, esasında hepsi dini ilimdir. Yani tefsir ne kadar dini ilimse matematik de o kadar dini ilimdir. Hadis ne kadar dini ilimse astronomi de o kadar dini ilimdir. Onun için üniversitelerimiz çok önemli değerlendirmesinde bulundu. Başkan Erbaş, 29 Mayıs Üniversitesi'nin kuruluşundan bugüne gelişine kadar altı kulaçın emeği olduğunu belirterek, bugün emeğinin halen devam ettiğini kaydetti. Konuşmaların ardından, Doktor Tayyar Altıkulaça fahri Doktora unvanı, İstanbul Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Mahmut Ak tarafından tevdi edildi. Törene, 29 Mayıs Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Mustafa Sinanoğlu, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Yavuz Binal. İstanbul İl Müftüsü Profesör Doktor Safi Arpabuş, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Başkanı İsan, Profesör Doktor Mürteza Bedir, Eski Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Doktor Hüseyin Kayapınar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İllia Ana sayfaya dönmek için tıklayınız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 Polisleri taşıyan otobüs devrildi değerli izleyenler. Taziyeden dönüyorlardı. Polisleri taşıyan otobüs devrildi. Yaralılar var. Diyarbakır'da taziye dönüşünün içerisinde karşı mahalle bekçileri ve polislerin olduğu otobüs devrildi. Meda gelen kaza sonucu 11 güvenlik görevlisi yaralanmış. Haber. Haber. Güncel. Taziye'den dönüyorlardı. Polisleri taşıyan otobüs devrildi. Yaralılar var. Taziye'den dönüyorlardı. Polisleri taşıyan otobüs devrildi. Yaralılar var. Diyarbakır'da Taziye dönüşünde içerisinde çarşı mahalle bekçileri ve polislerin olduğu otobüs devrildi. Meydana gelen kaza sonucu 11 güvenlik görevlisi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Silvan ilçesi Köprü mevkisinde meydana geldi. Taziye nedeniyle aralarında çarşı mahalle bekçileriyle polislerin olduğu 11 güvenlik görevlisi otobüsle kent merkezine gitti. Buradaki törene katılan 11 güvenlik görevlisi, ilçeye dönmek üzere plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otobüsle yola çıktı. 11 güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otobüs, devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 11 güvenlik görevlisi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ilçeye giderek Yaralılar hakkında bilgi aldı. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor. Değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve geri haberimize geçiyoruz. Bugün videosunda bugün nefes kessen anlar yaşandı değil, değerli izleyenler. 2600 metren böyle atladı. Nefes kesen anlar yaşanan Fransız sporcu Kavadokya'da 2.600 metre yükseklikteki balondan atladı. Yüksek bir noktadan hıza inerek yapılan yamaç paraşütü e, dip, e, disiplini Stagline yani hızlı uçuş dünyanın en iyilerinden biri olarak gösteren Fransız sporcu Vailant Deluc Kavadokya'da bir ilke imza atarak 2.600 metre yükseklikteki balondan atladı. Haber, haber, ilginç haberler, nefes kesen anlar, yükseklikteki balondan atladı. Nefes kesen anlar, Fransız sporcu, Kapadokya'da 2600 metre yükseklikteki balondan atladı. Yüksek bir noktadan hızla inilerek yapılan yamaç paraşütü disiplini Sperling'de, hızlı uçuş, dünyanın en iyilerinden biri olarak gösterilen Fransız sporcu Valentin Delruc, Kapadokya'da bir ilke imza atarak 2600 metre yükseklikteki balondan atladı. Del Lugge, Projesi projesiyle 2600 metre yüksekliğe çıkan balondan kendisini boşluğa bırakarak Kapadokya'daki peribacaları arasında sıra dışı bir uçuş gerçekleştirdi. Gökyüzündeki balonların arasında süzülen Fransız sporcu, Sperling Sporu'nun bir video projesinde balondan atlayan ilk isim oldu. Bu deneyimi yaşadığı için çok mutlu olduğunu belirten Del her şeyi çok hızlı ve kısa sürede düşünmem gerekti. Havadayken Kapadokya'nın manzarası eşsizdi. Bu görüntüyü başka hiçbir yerde göremezsiniz dedi. Kapadokya'nın simge yerlerinde performansını sergiledi. Sporculuk kariyerine serbest kayak ve yamaç paraşütü ile başlayan ve kariyerinde ilk defa balondan atlayan Red sporcusu, Kapadokya'daki bacaları arasında sıra dışı bir uçuş yaptı. Kapadokya'nın önemli simgelerinden uçlusal kalesinin yanı sıra Kızıl Vadi Aşk Vadisi ve Zelva gibi uçuş mesafesinin kısa olduğu noktalarda da performansını sergiledi. Benim için de heyecan verici bir deneyim oldu. Balondan atladıktan sonra yaşadıklarını da anlatan sporcu, bunu daha önce kimse yapmamıştı. Gerçekten çok etkileyiciydi. Bir anda hızlanabilirdim ve o anda ipleri hızlıca çekersem kanatlar içeriye kıvrılabilirdi. Bu yüzden çok dikkat etmem gerekiyordu. Zorlu bir atlayış olduğu için sırtında yedek paraşüt ve özellikle bu proje için yapılan dizlerinde koruyucu bir sistem vardı. Benim için heyecan verici bir deneyim olduğu değerlendirmesinde bulundu. Dünyanın sıra dışı noktalarından yaptığı atlayışlarla Spad King tutkunları tarafından merakla takip edilen Dell kendi sporunda bir ilke imza attığı için de çok mutlu olduğunu belirterek, alışık olduğundan daha farklı bir uçuş oldu. Yoğun ve stresliydi. Enerjimi de kontrol etmem lazımdı. Burası benim için yeni bir yerdi. Şartlar çok farklıydı. Daha kısa ve daha fazla teknik isteyen bir uçuştu diye konuştu. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Haberler temiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye'nin acı gerçeği ortaya çıktı: 122 yılda 6 ve üzeri 226 deprem meydana geldi değerli izleyenler. Türkiye'nin acı gerçeği: 122 yılda 6 ve üzeri 226 deprem çok sayıda can kaybı begiladı. Adetsel ölçümler ile deprem kaydı 1900 yılında yapılmaya başlandı. Bu yıldan itibaren Türkiye ve içerisinde meydana gelen depremler incelendiğinde ülkemizi acı bir gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Türkiye 122 yılda altıne üzerine toplam 226 deprem gördü. Bu depremlerde çok sayıda vatandaşlarımızı kaybettik. Yaşadığımız coğrafyayı daha yakından tanım tanımak için Türkiye'nin deprem geçmişi incelendi. İşte detaylar. Haber. Haber. Güncel. Türkiye'nin acı gerçeği. 122 yılda 6 ve üzeri 226 deprem. Çok sayıda can kaybı ve yaralı. Türkiye'nin acı gerçeği. 122 yılda 6 ve üzeri 226 deprem. Çok sayıda can kaybı ve yaralı. Halitsel ölçümleme ile deprem kaydı 1900 yılında yapılmaya başlandı. Bu yıldan itibaren Türkiye ve çevrene meydana gelen depremler incelendiğinde ülkemizin acı bir gerçeği bir kez daha gün yüzüne çıkıyor. Türkiye, 122 yılda altı ve üzerinde toplam 226 deprem gördü. Bu depremlerde çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Yaşadığımız coğrafyayı daha yakından tanımak için Türkiye'nin deprem geçmişi incelendi. İşte detaylar. Türkiye ve çevresi, Haletsel ölçümleme ile deprem kaydı yapılmaya başlanan 1900'den itibaren çeşitli zamanlarda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 226 depremle sarsıldı. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları kuşağında bulunan Türkiye, Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dün gece saat 04.08'te meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı sonucu bir kez daha deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Türkiye'nin değişmeyen acı gerçeği, deprem. Afet riski nedeniyle deprem öncesi, deprem anı ve sonrasına yönelik çalışmalar yürüten Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, AFAD, 2020'de Afet Farkındalık Yılı, 2021'de Afet Eğitim Yılı, bu yılda Afet Tatbikat Yılı uygulamalarına yönelik bilgilendirmeler yaptı. 12 Kasım 1999 Düzce depreminin 23. yılı nedeniyle ülke genelinde yapılan çök kapan tutum tatbikatı ile deprem ve mücadeleye yönelik çalışmalar bir adım daha öteye taşındı katın üzerinden 11 gün geçtikten sonra Düzce'nin Gölyaka ilçesinde depremin yaşanması, Türkiye'nin deprem kuşağında olduğu gerçeğini tekrar hatırlattı. 1900 DLN bugüne deprem tarihi. Ağ muhabirinin AFAD verilerinden derlediği bilgilere göre, ülke genelindeki 1443 istasyonda deprem ölçümlemesi ve analizi yapılıyor. Deprem gözlem istasyonları tarafından bu yıl 15 Kasım'a kadar 17.212 deprem kaydedildi. Türkiye ve çevresi, aletsel ölçümleme ile deprem kaydı yapılmaya başlanan 1900'den bugüne kadar çeşitli zamanlarda 6 ve üzeri büyüklüğündeki 226 depremle sarsıldı. Bunların 85 yine 6,5 ve üzeri büyüklüğündeki depremler oluşturdu. Türkiye'de özellikle 6,5 ve üzeri büyüklüğünde meydana gelen yaklaşık 20 deprem çok sayıda can ve mal kaybıyla sonuçlandı. Türkiye'nin büyük depremleri Buna göre, 9 Ağustos 1912'de 7,3 büyüklüğünde Mürette, 7 Mayıs 1937'da 7,6 büyüklüğünde Hakkari, 27 Aralık 1939'da 7,9 büyüklüğünde Erzincan, 1942'de 7 büyüklüğünde Erbaniksar, 26 Kasım 1943'te 7,2 büyüklüğünde Kastamonu Ladi, 1944'te 7,5 büyüklüğünde Bolu Gerede, 1949'da 6,7 büyüklüğünde Bingöl Karlıova, 1951'de 6,9 büyüklüğünde Çankırı Kurşunlu, 1957'de 7,1 büyüklüğünde Bolu Avant, 19 Ağustos 1966'da 6,9 büyüklüğünde Muş Vartor, 1967'de 7,2 büyüklüğünde mudurnu, 1970'de 7,2 büyüklüğünde Gediz, 24 Kasım 1976'da 7,5 büyüklüğünde Van Çaldıran, 13 Mart 1992'de 6.6 büyüklüğünde Erzincan, 17 Ağustos 1999'da 7.4 büyüklüğünde Gölcük, 12 Kasım 1999'da 7.2 büyüklüğünde Düzce ve 23 Ekim 2011'de 7.2 büyüklüğünde Van depremleri oldu. 1 Mayıs 2003'te 6.4 büyüklüğünde Bingöl. 24 Ocak 2020'de 6,8 büyüklüğünde Elazığ ve 30 Ekim 2020'de 6,6 büyüklüğünde İzmir depremleri de altı ve üzeri büyüklüklerdeki depremler olarak kaydedildi. Tarihe geçen Erzincan depremi. Erzincan'da 27 Aralık 1939'daki 7,9 büyüklüğünde meydana gelen büyük depremde yaklaşık 33 bin kişi hayatını kaybetti, 100 bin kişi yaralandı ve 116 bin civarında bina yıkıldı. Erzincan depremi. Dünyada meydana gelen büyük depremlerden biri sayılıyor. Kocaeli Gölcük'te 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremde 17.840 kişi öldü, 43.953 kişi yaralandı. Gölcük depremi yaklaşık 45 saniye sürdü ve Türkiye'nin deprem geçmişinde en uzun deprem olarak biliniyor. Düzcede 12 Kasım 1999'da 7,2 büyüklüğündeki deprem 30 saniye sürdü. Birçok ilde etkili olan deprem, Ukrayna'dan bile hissedildi. Söz konusu depremde 894 kişi hayatını kaybetti, 2679 kişi yaralandı ve binlerce kişi evsiz kaldı. Van, Elazığ ve İzmir depremleri Van'ın tabanlı ilçesi merkezde 23 Ekim 2011'de 7,2 büyüklüğündeki deprem 25 saniye sürdü ve 601 kişi öldü. Son yıllarda meydana gelen sarsıntılar arasında yer alan 2020'deki Elazığ depreminde 44 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı. 30 Ekim 2020'de İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 6,6 büyüklüğündeki depremde 117 kişi yaşamını yitirdi, 1034 kişi yaralandı. Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dün gece saat 04.08'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem altıya yakın büyüklükteki son deprem olarak kaydedildi. A. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Fedalar izleyenler bu haberimize birlikte tarikhaber.com ana haber bülteninin sona geldik. Daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sitemiz olan tarikhaber.com'a bekleriz. Sitemizde yer alan reklamlara tıklayarak bize de destek verebilirsiniz. Daha mutlu, daha huzurlu ve daha güvenli bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle yakça